Tarihin canlı tanıkları. Onlar atalar, dedeler, nineler, babalar, halalar, teyzeler. Onlar agalar, aviler. Ve bir yaşlı, bir ölüm, bir büyük öldü dendiğinde gönül tellerimiz titrer. Çünkü onların tarihin canlı şahitleridir. Onların bir kare fotoğrafı yoktur. Onlar, Çileler çekmişlerdir. Özellikle son 200 yılın insanları. Ömürleri savaşlarla geçmiştir. Onların hayatı çilelidir. O çileli hayatın kahramanlarını konuşmak, onlardan dinlenilen, duyulan, bililen, yazılan hatıraları belgeselleştirmek gerekiyor. İşte onlardan birisi de, Doğu Karadeniz bölgesinin bir tablo gibi güzel diyarı Giresun Esbiye ilçesi Tarihi Bayramoğlu ahiyesi Bugünün Soğuk Pınar beldesi Dikmen köyü Hasan Kandazoğlu Bir başka ifadeyle Hasan Ağa 1839-1940'lı yıllarda dünyaya gelmişti o Onun hayatını konu alacağız onun şehit torununun torunu olarak onun hayatını belgeselleştirmek istiyoruz. Hikayesini anlatacağız. Çünkü onun direkt anlattığı bilgiler rahmetli babam tarafından dinlenmiş. O da bana anlatmıştı. Ben üçüncü kuşak onun yaşadıklarını o dönemin canlı şahidi olarak Ekranlara getireceğiz. O dönemlerle ilgili, geçmişle ilgili bilgileri alıp böyle gençlere, gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Hasan Ağa sadece bir sembol. Kırım Savaşları, 93 Harbi Osmanlı Rus Savaşları, Yunanistan Savaşı, Trablus Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı. 7 savaş, 7 savaşı görmüş. O 100 yıllık ömre 7 savaş sığdırmış, bütün çileleri çekmiş bir insanın hayatını burada anlatmaya çalışıyoruz. Ve o dönemdeki bütün insanlarımız, onların hayatını gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Bu devletin nasıl kurulduğunu bildirmek gerekiyor. Tarihe canlı tanıklık yapmış o yaşlıları gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Onun için... Bu belgeseli Hasan Ağın şahsında o yaşanan yüzyıllık yıllık dönem içerisinde dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için bu belgeseli çekiyoruz. Hasan Ağa, Sarıkamış Harekatı'nın başarısızlığa uğradığının ve binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğünün haberini alır. Artık durup bekleme zamanı olmadığını o da anlar. Bir şeyler yapmak gerekmektedir. En sonunda Hasan Ağa, oğlu İbrahim'i bizzat kendisi askeri şubeye götürüp teslim eder. İbrahim, köylerinden toplanan 80 kişiyle birlikte Ermeni isyanını bastırmak için Şebin Karahisar'a gitmek üzere yola çıkar. Harçlık yapabilmek için babasıyla beraber topladığı fındıkların bir kısmını satar, bir kısmını da yemek üzere yanına alır. İbrahim'in eşi Kezban Hanım hamiledir. İbrahim, babası Hasan Ağa ile kucaklaşıp vedalaştıktan sonra eşini ve üç çocuğunu babasına emanet eder. İbrahim, günler süren yaya yolculuğundan sonra Şebin Karahisar'a gelir. Yüzlerce Mehmetçik de birlikte Ermeni işgalini önlemek için kahramanca çarpışır. Fakat Şebin bu çarpışmalarda 500'e yakın asker ve sivil halk Ermeniler tarafından katledilir. İbrahim de hayatını kaybedenler arasındadır. Kafkas cephesinin şiddetli mücadele verildiği cephe hattının bulunduğu Giresun'un ESPA ilçesi Soğukpınar beldesindeyiz. Harşit cephesine hakim nokta. Harşit cephesi Kafkas cephesinin son siperleri. 15 buçuk ay mücadele verilen alanlar. Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi sözünün tarihi altın harflerle geçtiği dönemler. Ve o dönem fındık bol olur. Ancak fındığı toplayacak insanlarımız, gençlerimiz yoktur. Cephededir. Fındık bahçelerinde yaşlılar, çocuklar bulunmaktadır. O yıllarda cephedeki askerlere ihtiyaçlarını ulaştırmak oldukça güç bir iştir. Sırtta ağır bir yükle, aç susuz kilometrelerce yol yürümek bir yana, bir de askerden kaçan eşkıyalardan kurtulup sağ salim cepheye ulaşmak gerekmektedir. Eli silah tutan herkes cephede savaştığı için bu iş yaşlılar kadınlar ve çocuklara düşmektedir. İbrahim'in emaneti gelini Kezban Hanım da, Harşit savunması için yağmur ve karda, ayağında çarıklarla cepheye 18 saat yürüyerek, cephane ve erzak taşımaktadır. Bütün bunlar olurken Hasan Aysa ise, oğlu ve gelininden yadigar dört torununa bakmak için, fındık bahçelerine dört elle sarılır. Fındıkları toplar, Fındık bahçelerini temizler. Fındık odunlarını sırtında eve taşır. Fındık çangallarından sepetler yapar. Fındık bahçelerinde büyük ve küçük baş hayvanları bakar. Hasan Ağa bilir ki fındık büyük emek istese de karşılığını fazlasıyla verir. Ona göre fındık ocakları bir aile gibidir ve bir arada oldukça bereketlidir. Bir arada durdukları müddetçe güçlüdür ve zaman... Fındık Ocağı gibi birlik olma zamanıdır. Sarıkamış yenilgisi sonrasında Rusların önünde silahsız, iyaşesiz, takviyesiz, yokluk içinde toparlanmaya çalışan 3. Ordu vardır. Erzurum 10 Şubat 1916 günü Ruslar tarafından işgal edilir. 3. Ordu Kumandanlığına, Çanakkale Savaşları'nın başarılı kumandanlarından, Veyhippaşa getirilir. Vehip Paşa, Tercan'ın batısından Bayburt'un doğusu ve Trabzon'un batısı hattına kadar ilerlemiş olan Rus birliklerini durdurmak için bütün imkanları seferber eder. Ruslar o kadar yaklaşmıştır ki Hasan Ağa, Harşit Tepesinden Rusların top atışlarını bile duymaktadır. Osmanlı ve Rus ordusu arasında Karadeniz sahilindeki savaşlar öncelikle Batum, Artvin, Ardahan, Boçka, Hopa yöresinde yoğunlaşır. Artık Doğu Karadeniz'de ve Doğu cephesinde her karış toprak savaş alanıdır. Derelerin, vadilerin, dağların savaşıdır bu. Osmanlı'nın savaştığı büyük cepheler Karadeniz'de asker kaynağını kurutmuştur. Yokluk ve açlık hat safhadadır. Doğudan giren düşman, her gün yaklaşmaktadır. 1915, Osmanlı'nın en uzun yılı. 7 düelle 10 cephede çarpışılıyor. Ve Kafkas cephesinin ayrı bir yeri ve önemi var. Kafkas cephesi, bir ucu Trebolu-Giresun, Giresun-Trebolu, Harşit Vadisi-Gümüşhane-Bayburt-Kop-Muş, Bitlis'e kadar uzanan 500 kilometrelik geniş bir alan. Ve bu alanın en şiddetli savunma yapıldığı mücadele edildiği yerlerden birisi de Harşit Cephesi. Ve Harşit Cephesi'nde biz karargahımızı oluşturacak yer arıyoruz. 37. Tümen Komutanı Hacı Hamdi Paşa olarak. Ve burası Giresun'un Esbiye ilçesi. Ve Doğu Karadeniz'deki muhacirleri. Bağrında barındırmış, göç etmiş insanlar buraya gelmişler. Bir taraftan Rusların taarruzuyla, denizden bombardımanlarla ve müthiş mücadeleyle Harşit Vadisi'nin karargah merkezini arıyoruz. Ben babannem 86 yaşında, 70 senesinde öldü. Burada demezse bu merağın altında karargah varmış, Hacı Hamdi Paşa diye anlatıyordu. Sonra buradan o artık ne zaman gittiyse biz zaten çocuğuduk buradan İstanbul'a giderken ne zaman gittiyse Trabzon'a gitmiş, oradan da ona birkaç kere bu benim bu selam göndermiş. 1916 yılının yağışlı ve sisli bir Temmuz sabahı, bir tabur asker ve çok sayıda zabit kafilesi Arpacık köyünde görünür. Herkesin saygıyla emirlerini bekledikleri kumandan, köye doğru yavaş yavaş ilerliyordur. Cüsteli, sert bakışlı, her şeye hakim ve cesur bir görünümü vardır. Bu büyük kumandan Hacı Hamdi Paşa'dır. Hacı Hamdi Paşa, işaret parmağıyla bulunduğu noktadan biraz yukarıdaki bir evi gösterir. Ev, cepheye hakim bir noktadadır. ...artık kumandan karargahının bu ev olacağı anlaşılır. Cephe birlikleri Trebolu arazisinde Harşit çayı üzerinden güneye doğru mevzilenmiştir. Rusların ilk gelişinde suyun batısını tutan düşman tümen askerleriyle gönüllü birlikler... ...çarpışa çarpışa bu hatta gelmiş olan... Rize-Trabzon milis müfrezeleri arasında şiddetli çatışmalar olmuş, bu nedenle Rus birlikleri suyun batısına geçemeyip duraklamış, tekrar taarruz etmekten vazgeçmişlerdir. Harşitçayı boyunca cephe işte bu şekilde oluşmuştur. Güce-Şaban Kalesi en önemli noktadır. Ruslar 1916 tarihinde Trabzon’u işgal etmişler Trebolu kapılarına dayanmışlar ve Harşit çayının doğu yakasını Kuzey'den güneye doğru cephe tutmuşlardır. sarıkamış faciasından sonra durmaksızın süren Rus işgali ancak 16 aylık bir savunma sonucunda Şaban Kalesi'nde durdurulabilmiştir. Böylece Rus Birlikleri Harşiti geçememişlerdir. Bir Çanakkale geçilemedi, bir de Harşit geçilemedi sözü, Türk ordusunun bu çarpışmalardaki kahramanlığını gözler önüne sermektedir. 1915-1917 yılları arasında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus savaşının izlerini Şaban Kalesi'nin içindeki kalıntılarda görmek mümkündür. Şaban Kalesi'nde bu toprakları vatan yaparken şehit olan Mehmetçik mezarları bulunmaktadır. Şaban Kalesi'nde askerlerin ekmek pişirmek için kullandığı taştan oyma fırın, su kuyusu ve siperler o günün acımasız koşullarını bugün bile tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Kemaliye köyü içinden Espiye'ye giden ve Güce'yi sahile bağlayan Tarihi Patika yol, 1. Cihan Harbi'nde Kafkas cephesinin Harşit Vadisi'ni savunan 37. Tümen Komutanı Hacı Hamdi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Espiye'deki ana erzak ambarından, cephe içlerine doğru erzak sevkiyatı bu yol sayesinde gerçekleştirilmiştir. İleri görüşlü bir kumandan olan Hacı Hamdi Paşa, asker erzaklarını cepheye ulaştırmak için sadece bu yoldan medet ummamış, çevredeki arazilere ekin ve sebze ektirmiştir. Zira o yıllarda cephedeki askerlere erzak ulaştırmak oldukça güç bir iştir. Sırtta ağır bir yükle aç susuz kilometrelerce yol yürümek bir yana, bir de eşkıyalardan kurtulup sağ salim cepheye ulaşmak gerekmektedir. Elli silah tutan herkes cephede savaştığı için bu iş yaşlılar, kadınlar ve çocuklara düşmektedir. Sırtlarına yüklenen erzakları askerlere götürebilmek için bin bir türlü zahmete katlanan bu taşıyıcı kafilelere mekkare denir. Devralan Belgesel Program ekibi olarak bir zamanlar dede ve ninelerimizin sırtlarında cephelere askeri malzeme taşıdıkları yollardan geçerek karargah merkezi olan Ağaçbaşı ve Karaovacık bölgelerine gidiyoruz. Tarihi İnoyrak, Taş Döşeme Yolları, Tepegediği, Ağaçbaşı, Gümüşoluk, Çaloba yaylalarıyla Gökçebel ve Aladere Barajlarının ilk kez havadan belgesel görüntülerini çekiyoruz ve Güce Yaylalarındaki Güvercinlik ve Kırımsat Şehitliklerini ziyaret edip patihalar okuyoruz. Harşit savunmasında önemli bir rolü olan Hacı Hamdi Paşa hakkında Bölgede uzun süre araştırmalar yapmış olan ve savaşın canlı tanıklarıyla bizzat görüşen Gücen'in yetiştirdiği araştırmacı yazar Ahmet Kufacı, önemli bilgileri bizimle paylaşıyor. Hacı Hamdi Paşa bu. Ha. Bunu... Pir Selim ha, Hacı. Ha, Hacı. Bak bu ne yazıyor? Esbiye Ovası'nda üçüncü ordu erkanı. Bak bu da o ne? Bun, bunları ben Hacı Hamdi Paşa'nın oğlu Hayati Bey'den aldım. Evet. Belki 20 yıl, 30 yıl olduğu adı. <gülüyor> Kafkas cephesi Trebul'u Harşit savunmasıyla Güce Şaban Kalesi cephesinin 1916'dan 2016'ya 100. yılı anısına karargah merkezi Arpacık köyünde şehitler için Kur'an Hatmi ve Mevlit okutuyoruz. Arpacık köyünün yaşlılarıyla Harşit savunmasını konuşuyoruz. Ben toplar atılık ha, görüldük derdi, bu yüze düşüyor Topları. Yani gavullar o yandan Öyle düşermiş bu yüze, onlar da kürpürmüş Ama işte Allah derdi, onları haşlıktan bir yana geçirmen derdi ki ev anımız. E işte bu vakitlere onlar ta, ta biz daha Bizim, benim anam ta o vakitler evlenme evlenmemiş. Arpacık köyündeki tarihi çeşme, cami, eski evler ve ağaçlar, savaş yıllarının canlı şahidi ve manevi hatıraları olarak bizlere çok şey söylüyor. Birinci Cihan Harbi'nin Kafkas cephesi Harşit savunması, zaferler tarihimizin önemli kilometre taşı ve bir Çanakkale geçilmedi bir de Harşit geçilmedi deriz. Tam 100 yıl önce, 1916 yılında Ruslar Harşit'e gelmişler ve 15,5 ay Harşit'te destansı mücadele verilmişti. Rus ordusu Harşit'i geçememişti. İşte o Kafkas cephesinin son siperleri Harşit savunmasının karargah merkezi Esbiye'nin Arpacık köyündeyiz. Giresun'a bağlı Esbiye, Arpacık Köyü tarihi bir köy, Hacı Hamdi Paşa, Kafkas Cephesi'nin 37. Tümen komutanı olarak burada bulunur ve arkamızdaki cami bulunduğumuz yerler karargah merkezidir ve karşımız Güce Şaben Kalesi'dir. Güce Belediyesi bu büyük kumandanı Hacı Hamdi Paşa'yı unutmamış ve bir vefa örneği göstererek 1975 yılında adını Güce'de bir caddeye vermiştir. Bir asır önce çetin çarpışmaların yaşandığı bu bölgede 1. cihan Harbi'nin izini taşıyan tek şey yollar değildir. Ruslar 1916 tarihinde Trabzon'u işgal etmiş, Trebul'u kapılarına dayanıp ve Harşit Çayı'nın doğu yakasını kuzeyden güneye doğru cephe tutmuşlardır. Bu yüzden savunma Güce'nin Doğan kente bakan yakasından gerçekleştirilmiştir. Ve Sarıkamış faciasından sonra durmaksızın süren Rus işgali ancak 16 aylık bir savunma sonucunda Şaban Kalesi'nde durdurulabilmiştir. Böylece Rus birlikleri Harşit'i geçememişlerdir. Şaban Kalesi'nde yaşanan yoğun çarpışmalar sonucunda birçok askerimiz şehit olmuştur. Şehit olan askerlerimizin defnedildiği Giyimli mahallesinde yer alan şehit mezarları ile ilgili çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Güce aşığı bir insan olan Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel'in bölgeye kazandırmış olduğu en anlamlı hizmetlerin başında gelen Şaban Kalesi şehitleriyle ilgili çalışmaları devre alem ekibi olarak belediye yetkilileriyle beraber yerinde tespit ediyoruz. Belgesel TV programı olarak ilk kez ekibimiz tarafından 100. yılında havadan görüntülenen Şaban Kalesi'nin heybetli ihtişamını da ekranlara getiriyoruz. Yukarıdan olduğu kadar aşağıdan da canlı ve doğal bir güzelliğe sahip olan Şaban Kalesi'ne çıkmak için yola koyuluyoruz. Burası Birinci Han Harbi'nin önemli bir bölgesi. Kafkas cephesinin son savunma hattı, Harşit Vadisi'nin güce yakınlarındaki Şaban Kalesi mevkii. Hemen arkamızdaki o muhteşem daha adeta bir abide gibi Birinci Han Harbi'nde... Kafkas Cephesi'nin son savunmasını oluşturur ve bu savunmada müthiş mücadeleler verilir. Şaban Kalesi'ne gidiyoruz. 100. yılında Harşit savunmasının kurtuluş destanını araştırıyoruz. Güce'de Şaban Kalesi'nde. İçimiz daha önce Kafkas Cephesi'nin diğer savunma hatlarında hissettiğimiz derin bir duygu seliyle heyecana kapılıyor. Yol üzerinde Güce Belediyesi ve devletimizin diğer kurumlarının desteğiyle ortaya çıkarılan şehit mezarları hakkında araştırmacılardan bilgiler alıyoruz. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Rus cephesinde şehit olan ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasında kanı bulunan şehitleri tarihe mal etmek düşüncesiyle bildiklerimi Hayri Bahadır'a anlatmak istedim. O bilgiler cihetinde rahmetli annem Fatma Zor'la burada çalışırken 1970'li yıllarda takriben şu avulukların arasında bize şehit mezarı olduğunu söylerdi ve onların yanında saygısız davranmamamızı bize söylerdi. Bu tamamen e, annem okuma yazma bilmezdi. Bunu biz Anadolu insanının irfanı olarak açıklayabiliriz. İşte o irfanla bize saygılı davranmamızı söylerdi ve e, burada ben iki tane biliyordum mezar olduğunu Hayri Bahadır'a söyledim. Daha sonra ilgili yetkililerle Yaptıkları tespitte bugün geldim, gördüm. Sayın İsmail Kahraman'ın da e, nezaretinde 3 tane olduğunu gördük. Yine bunlara ilaveten biraz ileride şöyle bir 500 metre kadar ileride hemen yolun üzerinde iki şehit mezarı daha olduğunu söyledim. Yine ayrıca aşağıda eski ayak yolu var bahçelerin arasında geçen. Orada da iki tane şehit mezarı olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra Hayri Bahadır e, Kültür Müdürlüğü'nden de destek alarak... Buradaki mezarlıkları tespit etmiş ve e, Güce Belediye Başkanlığı'nın, Güce Kaymakamlığı'nın e, zannedersem Garnizon Komutanlığı'nın da e, katkısı var. Şehitlerimizin tespiti yapılmış ve e, burası Türk tarihine mal edilmiş. Güce ilçemizin önde gelen yetkilileri ve Güce halkı çeşitli organizasyonlarla şehitlerimizi ziyaret edip onları dualarla yad ediyorlar. Biz de aziz şehitlerimizin mezarı başında tüm şehitlerimiz için fatiha okuyoruz. Bu vatan kimindir? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor şair. Evet işte Şaban Kalesi eteğinde 100 yıldır adeta bir sıra dağlar gibi duran şehit mezarlarımız. Şu an 8-10 tanesi tespit edilmiş ve üzerlerine şehitlikler yapılmış. Bu dağda bu bölgede çok sayıda şehidimiz var. Kafkas Cephesi'nin önemli noktası Güce Şaban Kalesi bölgesi. Buradan tüm şehitlerimizin ruhu için, özellikle Güce bölgesinde, Şaban Kalesi bölgesindeki şehitlerimiz için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. 1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus savaşının izlerini şehit mezarları dışında kale içindeki kalıntılarda da görmek mümkündür. Geniş bir bölgeyi kaplayan kale ve çevresini farklı açılardan görüntülerken, Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çarpıştığı mevzi ve siperlere doğru adım adım yaklaştığımızda gördüklerimiz karşısında nefesimiz, şehitlerin ve ormanın huzur dolu sessizliğine karışıyor. Evet, yollar. Medeniyetin manevi tapu senedi yollar. O yollardan sadece kervanlar değil, bir kültür, bir medeniyet de geçiyordu. Şu an Şaban Kalesi'nden... Geçen tarihi İpek Yolu güzergahı bulunduğumuz yer. Erzurum, Erzincan tarafından gelen tarihi İpek Yolu'nun Tirebolu limanına inen güzergahı, ana güzergah. Burası, burası. Meşhur Erzurum'dan gelip e, tarihi Tirebolu Tirebolu'ya inen İpek Yolu'nun kervan yolu güzergahı. Güzergahı burası. muhteşem bir şey. Burası ya. şimdi üzeri gazellerle kaplanmış ama önceden burası taş döşemeydi. Tabiatına ve tarihine sahip çıkan Başkan Aytekin geç öncülüğünde savunma bölgelerinde karınca misali büyük emek sarf eden Güce Belediye ekipleri güzel işlere imza atmış. Bu duygularla bölge ile ilgili araştırma yaparak Şaban Kalesi şehitlerini kamuoyunun gündemine getiren Güceli gazeteci Hayri Bahadır Bey ile kaleye tırmanışımız devam ederken Güce Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadir Kara yolların açılması, şehitlikler ve siperlerin ortaya çıkartılması ile ilgili bilgiler veriyor. 100 yıl önce savaşılan merzilere, topatılan noktalara doğru ilerliyoruz. Tabi burası biraz atıl durumdaydı. Ee, Yaban otlar, bitkiler burayı kapatmıştı. Devlet başkanımızın talimatıyla burada bir 15 kişilik ekiple bir haftadır çalışıyoruz. Ana yol ve bu güzel yer. askerlerin ekmeklerini pişirmek için kullandığı taştan oyma fırın, su kuyusu ve siperler, o günün acımasız savaş koşullarını bugün bile tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Evet, müthiş doğal güzellikler burası. Buradan Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Burayı bir tabiat parkı yapabilirler. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da burada acilen bir inceleme yapsın. Tabi Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bilmiyorum geldiler mi? Hiç geldiler mi? O zaman bir çağrıda bulunuyoruz onları da vakit geçirmeden buraya gelsinler. Sayın Müdürlüğümüz, Müdürlük yetkilileri. Kalenin zirvesine yaklaştıkça gönül telimizi titreten, ecdadımızın yadigarı, tarihimizin kilometre taşı değerler bizi karşılıyor. İşte onlardan bir tanesi. 100 yıl önce askerlerimizin ekmek pişirdiği taştan yapılmış fırınlar. Kalenin zirvesinde tam 16 ay boyunca düşmana karşı soğuk havada verilen amansız ve çetin mücadelede erlerimizin karnını doyurduğu, içini az da olsa ekmeklerin piştiği taş fırınlar. Askerlerimizin gerek Birinci Cihan Harbi ve gerekse diğer savaşlarda ne yiyip içtiğini hiç düşündük mü? Ne kadar biliyoruz? Ve bazı sabah sadece üzüm hoşafı, öğle yemeği yok, akşamda yarım tahin veya bulgur çorbası. Evet Şaban Kalesi'nde nasıl mücadele verilmişti acaba? İşte onun canlı şahitlerinden birisi buradaki fırın. Mısır ekmeği belki burada pişiriyorlardı. Paç yapıyorlardı burada. O fırın adeta o savaşın canlı şahidi ve bir abidesi gibi duruyor. Efendim sizler burada çalışma yaptınız. Neler yaptınız belediye adına dinleyelim sizler. Evet Güce Belediyesi adına bu alanda e, geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. E, turizme. Kazandırmak için şehitlerimizin hatırına diyoruz. Ya, ruhları şad olsun. Onların anısını burada yaşatmaya, genç kuşak kuşaklara aktarmaya çalıştık diyebiliriz. Burada bir fırın var, mevcut fırın. Askerlerimizin hizmetine sunulan. Burada daha yukarı çıkacağız. Orada bir alayın e, ihtima gördüğünü söyleyen büyüklerimiz var. Biz onlardan dinledik, görmedik. E, o, bu fırında o askerlerimize hizmet etmiş. 1916-15. 17 bu Buralar kapalı mıydı tamamen? Yeni açılmış. Galiba ilk yolcuları da biz miyiz efendim? İlk çıkandan biriyiz. Evet efendim, buralar e, doğanın tabii el verdiği kadar kapanmıştı. Bitki örtüsü kaplamıştı. Biz elimizden geldiğince açmaya çalıştık. Osmanlı Rus Savaşı'nda askerlerin e, iaşelerini pişirdiği, ekmeklerini, tahinlerini pişirdiği fırın olarak biliyoruz büyüklerden duyduğumuza göre bu fırın o zamanlara o zamandaki yıllarda daha iyiymiş. Fakat orada savaş esnasında karşı taraftan atılan toplar mermileriyle birlikte tahrip olduğu söyleniyor. Yiğit Mehmetçiklere vefa borcumuzu ödemek için buralardayız. Burada duygulanmamak elde değil. Tarifi imkansız anlara şahitlik ediyoruz. Kim bilir kaç ana kuzusu din için, namus için toprağın kara bağrına Kara kışın ortasında şehit düştü. Dokuz Kona Köyünden, e, Trabzon'un Dokuz Köyünden İbrahim Çavuş birisinin burayı vasiyet ettiğini, ekip dikilmesi gerektiğini, şehit olduğunu söylediğiniz bize söyledi, nakletti. O ile beraber burayı açtığımızda dört tane tikeniydi. Tikenleri açtıktan sonra mezarların dört tane mezarın yerine tespit ettik. Kahraman askerlerimize ait olan birçok siper, mevzi ve karargah kalıntıları hala savunmanın yapıldığı bölgede gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Atalarımızın emanetini gelecek nesillerimize aktarmak için, şehitlerimizin izinde Şaban Kalesi'nin zirvesine doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Orman güllerinin süslediği, eteğinde Horasan harcından yapılmış su kuyusunun yer aldığı kale, çok eski olmasına rağmen tabiatın tüm güzellikleriyle bezeli. sen Haçlı taşların yanında kalenin zirvesindeki su kuyusu. Ve halen su var burada. Gerçek bir kale. Ya Cenevizliler dönemi veya da Selçuklular döneminden kalan bir kale. Çünkü altında geçen yol İpek yolu. Biz kalenin zirvesindeyiz. Burada destansı mücadele veren aziz şehitlerimizi hayırla, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Bu güzelim orman gülünü bu zirvede bu zirvede tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için şöyle saygıyla buraya bırakıyoruz. Onların aziz hatırasını şöyle çiçekle orman gülüyle yad etmek istedik. Ruhları şad olsun, bakanları cennet olsun ve çıktık değerli izleyenlerimiz. Hiç çıkamayacağımız diye ümit ediyorduk ama gerçekten değildi. Çok teşekkür ediyoruz ekip arkadaşlara. Hele bu işin organizatörü Hemen duygularınızı bir anayın sevgili kardeşim. Bizi zirveye çıkardın. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihi yeniden yaşattın. Biz teşekkür ederiz İsmail Bey. Buralara geldiğiniz, bize eşlik ettiğiniz için. Bu zirveye bu yaklaşık beşinci veya altıncı çıkışım. Ama en zevklisi, en keyiflisi buydu. Sohbet edeyi de, o hatıraları yad edeyi de bu zirveye çıktık. Ruhları şad olsun. Evet, aziz şehitlerimizi tekrar minnetle, şükranla yad ediyor. Şaban Kalesi zirvesinden, Şaban Kalesi şehitlerinin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Zümrüt Yeşili Harşit Vadisi'nin içinden süzüle süzüle akan gelevara bir diğer adıyla Özlüce Deresi'nin sesi Şaban Kalesi'nde tatlı tatlı esen rüzgara yüzyıllardır durmadan eşlik ediyor. Kalenin zirvesine bağımsızlığın simgesi ay yıldızlı bayrağımızı asarken şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. İşte bu bayrağı. Zirveye de iki verdik böyle kalenin zirvesine. Muhteşem bir manzara. Solumuz Osmanlı askerlerinin cephelerinin bulunduğu yerler. İlit, e, Gür Ağaç, Arpacık, hele Arpacık hemen karşıda. Birinci An Harbi'nde Harşit savunmasının karargah merkezi. Hacı Hamdi Paşa komutasında 37. tümenin karargahının bulunduğu yer. Ve savunma hattı bulunduğumuz gibi burası. Hemen solumuzda da. Parşüt Vadisi Rus askerlerinin bulunduğu yer. Gerçekten muhteşem bir zirve. Şehida gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz anlından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap. Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek, öpse o pak alnı değer. Rus askerlerinin attığı top, toplarla beraber kop, kopuyor. Yarısı aşağı iniyor. Bu dereye, bu vadiye doğru iniyor. Normalde burası daha ileri olduğunu söylüyor dedelerimiz. Bu şekilde oyuk kalmış. O oyuk da Rus askerlerinin attığı top mermilerinden bir kalıntı. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Hey had, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Doğu Karadeniz bölgesinin Oğuz Türklerinin Çepni boyunun yaşadığı Osmanlı döneminde Çepni vilayeti olarak bildiğimiz Giresun yöresi Vakfükebir Kürt'ün ordu yöreleri fındıkla vatan haline gelmişti 7-800 yıl önce. Evet fındık hep önemli olmuştu özellikle Birinci Han Harbi Kafkas cephesi Harşit savunmasında şu an bulunduğumuz tarihi bir siper Şaban kalesinde ve askerlerimiz de o günü canlandırıyoruz. Vatan yahut fındık belgeselimizi çekiyoruz. Fındık elimizde. Vehip Paşa, 3. Ordu Komutanı, 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır. Kafkas cephesinin en şiddetli ceryan ettiği 1917 yılında. Ve böyle gelir, cephelerde, mevzilerde askerimize fındık dağıtır. Ve fındık Üç öğün yenir. Fındık gerçekten önemlidir. Hatta canlı şahitlerle görüştük. Birinci, ikinci ağızdan duyanlarla. Fındığın içerisini kırıp askere gönderir buradaki insanlarımız. Fındığın kabuğunu mısır güdenesiyle su değirmenlerinde öğütür, ekmek yapar yerler. Kafkasya cephesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu daha sonra Britanya, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ve Merkezi Hazar Diktatörlüğü ile karşı karşıya geldikleri cepheye verilen isimdir. Kafkasya cephesi, savaş sırasında Doğu Anadolu işlerine kadar genişlemiş, Trabzon, Bitlis, Muş ve Van şehirlerine kadar yayılmıştır. Birinci Dünya Harbi dünya tarihinde olduğu gibi bizim tarihimizde de çok önemli bir yer sahiptir. 1914'te başlayan bu harp Batı literatüründe Osmanlı Veraset Savaşı olarak da geçer. Osmanlı İmparatorluğu şart meselesi projesinin uygulanmasına maruz kalmış Kafkas cephesinde Başlamadan önce biz de imkanlar ölçüsünde hazırlıklarımızı yapmış, özellikle teşkilat-ı mahsusanın bu bölgede iki alay oluşmuştu. Erzurum'da Doktor Bahattin Şakir komutasında olan alayın en önemli komutanlardan birisi Deli Halit Bey'di. Bir başka komutansa, e, Tireboğlu Alpars'tan e, namı ile anılan e, Hüseyin Avni Bey, binbaşı Hüseyin Avni Bey. Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin önemli simalarından. Adı her ne kadar bilinmese de delil akabıyla ün yapmış, asker kökenli, aynı zamanda milletin vekili olmuş, cesur ve başarılı bir isim. O Eyüplü, karşı alan Deli Halit Paşa, Koptağ'a savunmasının önemli komutanlarındandır. Halit Paşa, 1883 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Babası Çerkez Ahmet Bey'dir. Halit Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde başarılar göstermiş, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Doğu cephesinde, Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Batı cephesinde komutanlık yapmış çok önemli bir askerdir. 1901 yılında girdiği Harbiye'den 1903'te Teğmen rütbesiyle ile mezun olur. 1908'de ikinci Meşrutiyetin ilanından sonra Yemen'de görevlendirilen Halit Paşa'nın rütbesi Yüzbaşılığa yükselir. Bundan sonra bütün hayatı cephelerde geçer. 1. Cihan Harbi'nin birçok cephesinde ve Kurtuluş Savaşı'nda zaferden zafere koşar. 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi bir cinayete kurban gider. Harşit Savunmasının karargah merkezi Espiye bölgesinde yetişen Sarıkamış, Koptak'a ve Harşit Savunmasının en önemli komutanlarından birisi de Üç savaşta bir komutan, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'dır. Hüseyin Avni Alparslan, 1877 yılında Espiye'nin Kuru Geriş Köyü'nden Emin Efendi ile kadın hanımın oğlu olarak dünyaya gelir. Milli Kurtuluş Savaşı'na destek vermek için 1921 yılında Giresun'da Topal Osman Ağa ile birlikte 42 ve 47. Gönüllü Alaylarının kurulmasını tamamlayarak, 42. Alay Komutanı olarak Sakarya ve Dumlupınar Savaşları'na katılır. 1921 yılının 30 Ağustosunda Yarbay rütbesiyle alayının başında Polatlı-Haymana yakınlarında bulunan mangaldağ Gök tepesinde şehit olur. Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde gerçekleştirdiği kop savunması, Osmanlı-Rus Savaşı'nın seyrini değiştirecek kadar önemli bir savunma olmuştur. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan 1. Dünya Harbi, Türk milletinin unutmaması gereken ibret sayfalarıyla doludur. Çünkü bu harp, Batı dünyası için Türkistan medeniyetinin yok edilip, Anadolu'dan atılmasını hedef alan bir misyonun, ilim, irfan ve medeniyetinin adı olan Türkistan ve Horasan İslam medeniyetini yıkmak için batılı haçlı ve sömürgelerinin uydurduğu şark meselesinin tatbik sayfalarından biridir. Zaferler tarihimize 2. Çanakkale Destanı ve Plevne savunması olarak geçen Kop Dağı ve Harşit savunması Rusya'nın hayal kırıklığına uğramasının önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Düşmana geçit vermeyen Koptaa, Bayburt ve Gümüşhane'den Tirebolu'ya kadar olan 250 kilometrelik bölgede ölüm kalım mücadelesi verilmiş. Şehit dedelerimizin vermiş oldukları şerefli ve kutsal mücadelenin izlerini araştırıyoruz. Koptaa bölgesinde yaptığımız araştırma ve belgesel çekimlerimize Koptaa savunmasıyla başlıyoruz. Türkiye'nin 2000 metre ve üzeri geçitleri arasında yerini alan ve Erzurum'la Bayburt arasında bir sınır çizen Koptaa geçidi Karayolunun Bayburt'tan Erzurum yönüne doğru 44. kilometrede, Aşkale'den Bayburt'a doğruysa 27. kilometrededir. Arkamızda bıraktığımız manzara gerçekten muhteşem. Zirveye ulaşmak pek kolay olmuyor. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan önemli bir yerde bulunan 2409 metrelik Kop Dağı zirvesine ulaşmak için Kop etrafını dönüyoruz. Bayburt il sınırına girdiğimizde artık menzili maksuda geçidin zirvesine ulaşıyoruz. Tarihi Kop savunması Bayburt ili sınırlarında yer alan 2500 metre yükseklikteki Kop Dağları'nın bulunduğu stratejik bölgede cereyan etmiştir. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz şehitliklerimize sahip çıkmaya devam ediyor. Bugün birçok bölgede tabiat parklarının yanında tarihi milli parklar var. Bunların bazıları da tıpkı Çanakkale, tıpkı Sarıkamış... Tıpkı Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Nene Hatun meydan muharebelerinin yapıldığı bölgelerde olduğu gibi Koptağ bölgesi bölgesinde tarihi milli park çalışmaları sürüyor. Biz de o çalışmaları yerinde adım adım gezerek belgeselleştiriyoruz. Kop Dağı bölgesindeyiz. Kop Dağı'nda şehit olan bir erin üzerinden çıkan, nişanlısına yazmış olduğu şu mektup Muharebeler devam ederken askerin haleti ruhiyesini ortaya koyması açısından dikkate değer bir vesikadır. Mektuptaki cümleler, vatan sevgisinin en samimi ifadeleridir. Mektupta şöyle denmektedir. Sevgili Ayşem, sana bu satırları cepheden kop dağlarından yazıyorum. Seni dünyada her şeyden çok sevdiğimi zannederdim. ''Lakin yanılmışım. Beni affet. Kalbimi bilirsin. Doğruyu söylemekten zevk alırım. Dünyada meğer senden ziyade sevdiğim vatanım varmış. Vatan aşkı yanında senin aşkın, evet senin ateşli aşkın söndü. Sönüp kaldı. Fakat yine seni unutmadım. Yine seviyorum.'' Bak karşımda kanlı kanatları ile ölümü gördüğüm halde vakit buluyor, sana bu mektubu yazıyorum. Allah'a çok dua ettim, İnşallah eline geçer. Beni unutma, lakin benim için ıstırap çekme. Çünkü ben mesudum. Benim yalnız bir kederim var. Onu sana söylemek için kalbimde derin bir ihtiyaç duymaktayım. Tüfeğimi hiç sevmedim, çünkü o senin gibi vefalı çıkmadı, bana ihanet etti, düşmana az zarar verdi. Ah Sadık Ayşem, ah vefasız tüfek, ah vefasız tüfek! Hey kopta oldu duman, ciğerim yandı yaman Utanay ey kah be düşman, bu yerler koçak yurdu Utanay ey kah be düşman, bu yerler koçak yurdu Tekfirle çıktım yola, göğsüm imanla kale, bu yerler şehit yurdu. Göğsüm imanla kale, bu yerler şehit yurdu. KOP savunmasının 5,5 ay sürmesi Rusya'da Bolşevik'te ihtilane sebep oluyor. Yani ihtilane sebeplerinden biri de, Rus araselerini eğer araştırırsanız, ee, Boşevik ihtilaliyle sebef alan etkenlerden biri de posta olması olduğu ortaya çıkıyor. Hey Çoruhdan suyun aldım, yarime selam saldım Kardan siper bağladım, bu yerler şahin yurdu Kardan siper bağladım, bu yerler şahin yurdu 15 Temmuz 1916 tarihinde Erzurum'u işgal eden Rus orduları başkomutanı General Yüdenik, Erzurum'da 250 bin kişilik Rus ordusuna hitaben yaptığı konuşmada, artık karşımızda Türk ordusu diye bir şey kalmamıştır. Çar'ın emri gereğince, Haziran ayında İstanbul önlerinde olacağız. İleri demekteydi. Rus Komutanı, Kafkas cephesinin komutanı Yüdenik, e, buralar artık Erzurum düştükten sonra son derece e, rahat ve şey halinde en Rus çağrına da müjdeyi veriyor. Ve Rus çağrıyla da yaptıkları görüşmede artık Haziran başında biz İstanbul'dayız diyor. Yani İstanbul'u e, Haziran başında e, İstanbul'dayız artık Erzurum düşmüş. Yani e, Alvarlı'nın sözüne göre de şiirine Erzurum kilidi mülki İslam'ın diye yani Erzurum'u açtıktan sonra artık biz İstanbul'dayız diyor. Fakat KOP'ta kahramanca o direniş karşısında e, aylar geçiyor ve bu direnişi bu savunmayı e, Veyip Paşa e, Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya bildirirken ben Bayburt'u ikinci Pilev ne yapacağım? Yani çelik böyle bir şey var. 5 Şubat 1916 günü Türk kuvvetlerinin bir kısmı dağda müdafaa hattını hazırlarken diğer kısmının Aşkale kanadında çarpışan kuvvetlere katılması için hareket etmeleri emredilmişti. 8 Şubat 1916 tarihinde Rus kuvvetleri komutanı karşılarında mukavemet gösterecek Türk kuvveti bulunmadığını düşünerek bütün birliklerini Aşkale'ye yerleştirir. Diğer bir tabura da Bayburt istikametinde ilerlemek üzere emir verir. Bu taburu paşa Paşadağ sırtlarına yerleştirilmiş olan Yüzbaşı Reşit Bey komutasındaki Türk kuvvetleri karşılar. İki gün süren şiddetli muharebeler sonunda Rus taburunun büyük bir kısmı imha edilir ve geriye kalan kısmı ise ağırlığını bırakarak Aşkale istikametinde kaçmaya mecbur olur. Bunun üzerine düşman kuvvetleri komutanı karargahını Aşkale'de kurar. Nisan ayında yoğun bir şekilde devam eden KOP taarruzlarının Mayıs ayında biraz hafiflediği anlaşılmaktadır. Bununla beraber Vehip Paşa'nın emri üzerine Haziran'da tekrar KOP taarruzları başlar. Haziran ayında gerçekleşen muharbelerde Ruslara binlerce kayıp verdirilir. KOP'ta bir kahramanlı gıstanı yazıldı. KOP hala açık bir hava savaş müzesi gibi gezdiğinizde birçok... Savaş malzemesi bulunabilecek bir iddia. Zor durumda olan Türk ordusuna cephe kumandanı Bahayettin Bey, KOP cephesinde daha fazla tutunamayacağını düşünerek ricat emri verir. Türk birlikleri hızla çekilmeye devam ederken, Tevzi Çakmak Paşa 15 Temmuz 1916 gecesi Bayburt'taki karargahından ayrılarak 16 Temmuz sabahı Trabzon yolu üzerindeki Balahor'a gelir. Aynı gün Bayburt, Rus birlikleri tarafından işgal edilir. Bey Paşa verdiği direktifte 3. Ordu mecburiyet halinde Cebice-Mans şarkı, Lori Deresi şarkı, Zülfe Dağı hattına çekilerek ziyaret dağında Lazistan cephesiyle birleşecek talimatı veriyordu. Hasan Ağa'dan kalan en önemli emanet, en önemli tarihi eser budur. Evet, Hasan Ağa'nın damgasıdır bu. Tamga, damga çok önemlidir. Ve en az 130-150 yıllık bir geçmişi olan damga. Kereste ticaretiyle meşguldür Hasan Ağa. Dağlarda kereste kesmiştir fındıktan önce. Onları su yoluyla akıtmıştır. Damgaları vurur. Ağaçlara, keresteye. Bu damganın olduğu ağaç Hasan Ağa'nın kerestesidir. Onu orada esbiyede satar, o keresteler akar, gelir. Hayvanlara, başka yerlere vurulan bir damgadır bu. En önemli değer Hasan Ağa'nın en önemli hatırasıdır. 1916-1917 yıllarında Doğu Cephesi coğrafyasından büyük bir göç hareketi başlamıştır. Mucirlik diye adlandırılan bu göç hareketi Doğu Cephesi'nin savunulduğu bölgenin tarihteki en büyük kırılma noktalarından biridir. O kadar ki yüz binlerce insan evini barkını bırakmış, güneşin doğduğu yerden battığı istikamete yürümüştür. Bunlar genelde kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklardır. Batum'dan başlayıp Rize, Artvin ve Trabzon'dan katılımlarla çoğalan, Rus ordusundan, Ermeni eşkıyasından kaçarak batıya akan muhacir sayısı 2 milyon olarak verildiktedir ve bunların yarıdan fazlası geri dönmediği gibi gittikleri bölgeleri de büyük bir yükün altında bırakmışlardır. İşgal yerlerinden kaçan kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan halk öncelikle Giresun ve ilçelerine sığınmıştır. Giresun halkı, savaştan kaçan sivil halk ve muhacirlere kucak açmış, bir taraftan ulusları Harşit'te durdurmaya çalışırken, diğer taraftan da muhacirlere sahip çıkıp onları açlık ve soğuktan kurtarmaya çalışmıştır. Hasan Ağa kendi gücü yettiğince muhacir ailelere yardım eli uzatmıştır. Kendi ailesinden ayrı tutmadığı bu ailelerle, Sofrasını, hatta evini paylaşmıştır. Ancak 18 Nisan 1916, Trabzon'un işgali Giresun'da paniğe sebep olur. 3. Ordu Kumandanı Veyip Paşa ordusunu Trebolu ilçesinden Erzincan'a uzanan hat üzerinde yerleştirir. Bu hattın önemli bölümü Harşit çayının batı sırtlarındadır. Ama kapıyı daha büyük bir tehlike çalmaktadır. Açlık. Yüz binlerce muhacir Giresun ve Ordu'ya yığılmıştır. Vehip Paşa'nın karargahı sıkıntı içindedir. Savaş yüzünden tüm erkekler cephelerdedir. Halk tarlalarını ekip dikememiştir. Ve son çare olarak fındığa tutunmuştur. Hatta bu dönemde insanlar yiyecek ekmek bulamadıkları için fındık kabuğu, Mısır gödenesi ve kara ağaç kabuğunu el ve su değirmenlerinde öğüterek ekmek bile yapmışlardır. Veip Paşada ordusunun kurtuluşunu fındıkta görmüştür ve 1917 yılı mahsulü olan 10 milyon 90 bin kilogram fındığı bedeli karşılığında toplanmasını istemektedir. Fındığın sahibi olan halksa son çare olarak gördüğü fındığı elinde tutmak istiyordur. Nihayet bedeli ödenmek şartıyla fındık toplanmıştır. Fındık son çare olsa da aslında tam anlamıyla asker için uygun bir yiyecektir. Tok tutması dışında fındık yağlı bir yiyecek olduğu için askeri sıcak tutacak, ona enerji verecek ve taarruzda çabuk yorulmamasını sağlayacaktır. 1916, 1917, 1918 yıllarında fındık ordu ihtiyacı olarak kullanılmış, ...tam anlamıyla vatan savunmasının ana yiyeceği olmuş... ...ve herkesini kasıp kavuran açlık bir nebze olsun teskin edilmiştir. Kafkas cephesi de üçüncü ordumuz Ruslarla savaşıyor... ...ve o zaman tabii en büyük askerin sıkıntılarından bir tanesi de... ...düşman kadar ona sıkıntı veren, eziyet veren, bit... E, bit tabi temizlik gerektiriyor bititten korunmak, kurtarmak için ancak sabun ihtiyacı karşılamadığı için ordunun ordunun da İHŞ ve İbate e, ikmal Merkezi Trabzon, Rus donanması bizim nakliye gemilerimizi batırdığı için e, İstanbul'dan e, yardım da gelemiyor yani. ve burada ordunun, askerimizin bu sıkıntısını giderme için e, Trabzonlar, bölge insanı e, kara kara düşünüyor ne yapabiliriz nasıl yardım edebiliriz ve fındığa başvuruyorlar fındık yağından e, sabun yapmayı düşünüyorlar ve bu düşünceyi de hayata geçiriyorlar e, Trabzon Akçabat'ın e, üzerinde olan güney bölümünde olan Karadağ'da Ruslarla Türk ordusu ve milis güçleri savaşıyor biz Rus ordusunu tam 93 gün orada durdurmuşuz ama Güney'de Bayburt şehri düşerken düşünce artık arkamıza yani 3. ordunun arkasına Rus kuvvetlerinin geçebileceği ve çembere alınma tehlikemiz belirince bu sefer muzaffer olmamıza rağmen Karadağ'daki bizim kuvvetlerimiz harşite çekilme emri aldı. Orada mevziyi alıyorlar. Çünkü düşmanın geçeceği eğer ileri doğru gidecekse çavuşla, çavuşluya girişleri buradan olacak. Bir veya iki tabur bu şeyden e, girerek, şu karşıdan girerek çavuşlu deresini geçmeye çalışıyorlar. Ama tam geççekleri noktaya geldiklerinde bu e, şeyde siperlerde gizlenmiş olan 40 kişi civarındaki e, çeteler ve askerler bunları e, ellerindeki Karadağ'dan e, alınan makinallarla tüfeklerle taramaya başlıyor. Ve büyük bir zayiat verdir, verdiriyorlar. Merasim alayıyla ve takviyeli güçlerle beraber buradan tekrar geliyor, giriyor ve çavuşluğu günlerce yakıyor. Çünkü günlerce diyoruz, çünkü çavuşu da fındık ambarları varmış. E i̇şte bu fındık ambarlarının bir kısmı burada olduğu için bunlar da günlerce yanıyor. Yani gecedir, gündüzdür yanıyor. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen Harşit savunmasının canlı şahidi siperler ve şehit mezarları, Tirebolu, Esbiye, Güce ve Gümüşhane dağları ve yaylalarında birer ıslak imza olarak Kafkas cephesine canlı şahitlik yapmaktadır. Çok enteresandır 1. Cihan Harbi 100. yılını devirirken, 2017 yılında Fındık yine ordu ihtiyacı olarak karşımıza çıkmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 388 ton kavrulmuş iç fındığı ordu ihtiyacı olarak almıştır. Aklımıza hemen harşit savunmasını getiren bu olay göstermektedir ki, aradan geçen 100 yılda fındık vatan savunmasındaki öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Ama fındık sadece savaş yiyeceği değil, barışın da vazgeçilmezidir. Fındık sadece askerlerimizi değil, toprağımızı da korur. Doğu Karadeniz yöresinde fındık, ekonominin bel kemiği demektir. Umut demektir. Bundan dolayı Türklerde eskiden beri kutlanan ve yöreden yöreye değişen hasat bayramlarının bir yansıması olan fındık bayramları Giresun'da da kutlanmaktaydı. Bu bayramlarda büyük şölenler yapılıyor, Her kesimden insan senenin ilk fındıklarını heyecanla, coşkuyla karşılıyordu. 1926'da yayınlanan bir gazetedeki haber bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Yeni sene mahsulü Giresun'un ilk fındıkları merasimi fevkalade ile ihraç edildi. 1926 senesinin yeni fındık mahsulünün ilk kısmı Ağustos'un 27. Cuma günü Giresun'da merasim mahsulüyle Cumhuriyet Vapuruna sevk ve ihraç edilecektir. Elbette Hasan Ağa da bu bayramlara iştirak ediyordu. Ama yüreği buruktu Hasan Ağa'nın. Kırım savaşlarından Kurtuluş Savaşı'na şahitlik yaptığı birçok savaşta biricik oğlu İbrahim gibi daha nice Mehmetçik şehit düşmüştü. Anaların babaların gözyaşları şehit kanlarına karışıp vatan toprağını sulamıştı. Onlar sayısız savaşların atsız kahramanları. Şimdi yeryüzünün birçok yerinde toprağın bağrında anıtsız yatıyor. Büyük şair Mehmet Akif'in dediği gibi Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda Vatan kurtulmuş olsa bile geçmişin o acı günleri Hasan Ağa'nın aklından gitmemişti. Ve Hasan Ağa tüm hayatı boyunca ona bazen ana bazen baba bazen kardeş olan fındık ağaçlarıyla ilgilenmeyi hiç ihmal etmemişti. Savaşların en şiddetli olduğu zamanlarda bile fındık bahçeleriyle ilgilenip fındık üretmeye devam eden ve vatanın kurtuluşuna bu şekilde katkı sağlayan Hasan Ağa, mücadeleyle geçen bir ömürden sonra nihayet Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtulmasına tanıklık ederek, Huzura kavuşmuştur. Hasan Ağa'nın bedeni artık yorgun ve bitkindir. Torunlarını etrafına toplar. Onlara vasiyet ve nasihat de bulunur. Fındık ocaklarını kurutmayın. Evlerinizin ocakları yanıp bacaları tütsün. Bir ve beraber olup devletinize sahip çıkın. Hasan A 1939 yılında vefat eder. 600 yıllık bir geçmişe sahip Bayramlıca Emiroğulları Beyliği'nin nahiye merkezi olan köyündeki tarihi mezarlığa gömülür.